Evet arkadaşlar istenmeyen tüyler için neler yapabiliriz? Bununla ilgili bir videomuz. Bakın ya dudak üstü ve yüz tüylerinden kurtulma dedik. Şimdi birinci kürümüz kuru ceviz kabuğu ve su arkadaşlar. 2-3 avuç kuru ceviz kabuğu ve 1 su bardağı su gerekiyor. Kuru ceviz kabuklarını yakın. Ee, bunu tabii bahçede yapabilirsiniz veya artık e, yakabileceğiniz neresi varsa. Kabuklar yandıktan sonra kabuk küllerini ayrı bir kaba alın. Üzerine krem kıvamına gelene kadar azar azar su ekleyin. Ardından bu karışımı 12 saat bekletin. Bu karışımı uygulamak için tüylerin alınmamış olması gerekir arkadaşlar. Kurtulmak istediğiniz tüylerin üzerine bu karışımı gazlı bez ya da pamuk yardımıyla güzelce yayın. Karışımı 30 dakika kadar bekletin ve ardından duru suyla yıkayın. Bu uygulamayı günde 3 kez 3 gün boyunca uygulayın arkadaşlar. İkinci kürümüz şeker-limon kürü. 2 bardak toz şeker, 1 adet limon suyu. Bu kür antik çağlardan beri Mısır ve Doğu ülkelerinde kullanılmaktadır arkadaşlar. Şeker ve limonu orta boy tencereye koyun. Limon suyu şekeri tamamen kapatacak şekilde olacak. Kapatmak için biraz su kullanabilirsiniz eğer az geldiyse. Orta ateşte ısıtın, tahta bir kaşıkla karıştırın, kaynamaya başlayınca ateşi kısın. Karışım bala benzeyen açık altın rengi gelinceye kadar bekleyin. Eğer renk çok koyuysa yanmış demektir. Baştan yapmanız lazım. Buna dikkat edin arkadaşlar. Yüksek ateşte yapıyorsanız bir dakikadan fazla kaynamasına izin vermeyin. Ateşten alın ve daha sonra soğumaya bırakın. Tabu bu ağda haline geliyor. Soğuduktan soğuduktan sonra bu ağdayı ince tabaka halinde tüylü bölgelere yayın. Ve beklemeden tüylerin çıktığı yönün tersi yönüne doğru çekin. Ada'nın bölgeye çok yapışmaması için tal pudrası kullanabilirsiniz. Uygulanacak alan temiz ve kuru olmalı arkadaşlar. İşlem bittiğinde rahatlatmak için nemlendirici sürebilirsiniz. Ada kalıntıları kalırsa ılık su ile yıkayabilirsiniz arkadaşlar. Toz zerdeçal ve su kürü Bu küremizde. Toz zerdeçalı krem şeklinde olacak biçimde su ile karıştırın. Krem haline getirin. Bu karışımı cilde sürüp 20 dakika bekletin. Bu maske kılların tamamen çıkmasını pardon arkadaşlar kılların hemen çıkmasını, kılların hemen çıkmasını engelleyen ve zayıflatan bir karışımdır. Ayrıca sivilce ve lekelerde de bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sıra geldi videomuzun önemli sözlerine bakın her videomuza bunu koyuyoruz. Düşmanın bilmesini istemediğin şeyi dostuna söyleme. Yüzü çirkinden değil, yüreği çirkin olandan korkacaksın. Elbisesi kirli olandan değil, fikri kirli olandan uzak duracaksın. Evet arkadaşlar, e, videolarımız devam edecek. Bizi izlemeye devam ederseniz hemen sağ alttaki kutucuktan tıkladığınızda bütün videolarımızı görebilirsiniz oradan bitkisel videolarımızı arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.